Bugün 11 Nisan 2022 Pazartesi ay günündeyiz Aslan burcundaki ay güne canlı ve özgüvenli enerjiler veriyor sabah saatlerinde ay boğa burcundaki Uranüs'te dik açı yapacak günü huzursuz ve gergin enerjilerle başlayabiliriz beklemediğimiz bazı ani gelişmeler günlük planlarımızı değiştirebilir isyankar ve dürtüsel davranışları kontrol etmekte fayda var bugün Merkür Koç burcundan ayrılarak boğa burcuna geçecek Merkür 30 Nisan'a kadar boğa burcunda ilerleyecek bu süreçte zihnimiz biraz yavaşlayabilir. Düşüncelerimiz daha kararlı, sabit hale gelebilir. Para ve maddi güvenliğimizle ilgili konuları daha fazla önemseyebiliriz. Balık burcundaki Jüpiter ve Neptün arasında devam eden kavuşum açısı, ruhsal enerjileri güçlendirirken yardım ve şifa fırsatları da yaratabilir. Vizyoner olabilir, büyük ideallerimize odaklanabiliriz. Sezgilerimizden yararlanmamız mümkün. Akşam saatlerinde ise Aslan burcundaki ay, Koç burcundaki güneşle üçgen açı yapacak. Duygu ve düşüncelerimiz arasında denge kurabileceğimiz akşam saatlerinde, kişisel özgüvenimiz ve cesaretimiz de artabilir. Özel ve sosyal ilişkilerde başarılı olabilir, kendimizi ifade etme imkanları bulabiliriz. Kişisel inisiyatif alabileceğimiz alanlarda cesur adımlar atabiliriz. Siz de şimdi kanalımıza abone olun, yorumlar bölümüne sorularınızı yazın, sürprizlerimizden haberdar olun.